Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi ÖSYS sorularını çözeceğiz. İkiz kenar üçgenle ilgili. Hemen bakalım. 2001 ÖSS sorusu ne diyormuş? Yandaki şekilde A noktasının OK'ya OK göre simetriği B. Bakın A'nın buna göre simetriği dediği için buraya indirilen dik uzaklık şuna eşittir. Simetri olabilmesi için A'nın OK'ya OK uzaklığıyla B'nin OK'ya OK uzaklığının eşit olması lazım ki simetrik olsun. Sonra da diyor ki OL'ye göre simetridece. de C. O zaman burayla da burası birbirine eşit. Bunu da yazalım. Şimdi bu bir açıortay. Tamam. OA'yı 5 vermiş. OA'yı görelim. OA şuranın uzunluğu da 5. Dostum şimdi şuradan diklikten indirdiğim diklik 15 75 90 üçgenine ait olduğu için Burası oa 5 ya. Bunun dörtte biriydi değil mi? H'a 4H oranında. <gülüyor> Burası H, hipotenüs 4H. Şimdi aynı muhabbeti buradan da dikliğimi çizdiğim zaman bu da H'a 4H olayından 5 bölü 4'tür. Şimdi şurada bir benzerlik yapacağız. Bakın şurayı toplamda ne bulduk? 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2. Ve bu yanları 2'ye böldüğü için şu CB'nin B'nin Orta tabanıdır. Çünkü buraları 2'ye. Buraları da 2'ye bölmüş. 5 bölü 2'ydi burası. 2 katı olacak. O CB ne çıkacak? 5 gelecek. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. İkinci soru. ABC ikizkenar üçgen. AB ile AC birbirine eşit. O zaman bu yukarıdan inen diklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda da açıortay ortay olur. İkizkenar üçgenden dolayı dik dik dik dik bc4 bc4 ise buralar 2 2 ac6 şuralar 6 6 yok ac8'miş pardon 8 8 tamam olduğuna göre taralı üçgenlerin alanları toplamı nedir diye de bir soru sormuş bize bakalım neler yapacağız dostlarım taralı üçgenlerin alanları toplamı hmm. Nasıl bir şey yapalım? Öklit bağıntısı geliyor aklıma. Öklit yaparak bulabilirim diye düşünüyorum. Öyle de yapacağım. Hemen şurada diklikten diklik indi ya. Yan kenarın karesi yani 2'nin karesi 4. Şuraya x dersem x çarpı 8 olacak. Demek ki x eşittir 1 bölü 2. Bu bir dursun. Burası 1 bölü 2. Şimdi şurada da Pisagor bağıntısı yaparak şu y kenarını bulalım. 2'nin karesi 4 eşittir. 1 2'nin karesi artı y kare. Bunu bu tarafa atarsak eksi gelir buraya. 16 15 bölü 4. Yani kök 15 bölü 2 çıkar burası. Hemen dik üçgenin alanı. Kök şurada yapalım. Kök 15 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımının yarısı olacak. O da 1 bölü 2. Şurası kök 15 bölü 8 geldi. E bundan 2 tane var. Çarpı 2. Gitti. Kök 15 bölü 4'tür. Sorumuzun cevabı. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. ABC ikizkenar üçgen 8'i 3'ü 10'u gördük. AB AC olduğuna göre ABC üçgeninin alanı nedir? Şimdi bakın ikizkenar üçgense şu açıya A dedim. Şu açı da A. Şimdi şurada A var, 90 var. Şu açıya B yazalım. B'nin tam tersi de B ve şurada bakın 90 var, A var. O zaman şu açı da B oldu. Yani biz şunun ikizkenar olduğunu bulduk ve ikizkenar üçgen gördüğüm için tabana hemen diklik indirdim 4 4 diye böldüm. E bu da ikizkenar da bunun da tabanına diklik indirdim. Bakın şuradaki 7 şu dikdörtgenden dolayı burası da 7. Ve benim ABC üçgenimin tabanı 10, yüksekliği 7 çarpı 2'ye böldüm denizliyi de işaretledim. Dördüncü soru. Şimdi eşit açılarımız var. İkiz üçgen. ABC B, C. A, C, B'ye eşit. de E. Oraya eşit. A, 5. af F, 5. A, F, 5. A D, 9. Şuranın tamamı 9. Olduğuna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. X neresi? Miş? A, B. A, B ye de x diyelim. Şurası da x. Burası da o zaman 9 eksi x olsun Evet. Mevzu bu kadar. Şimdi bir daha okuyalım. D, e, e, F, Y eşit. Yani başka da bir bilgi yok. Görünen her şey bu kadar. Şimdi şu yine benzerlik yapacağım ya. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Şimdi şuradan bir paralel çizelim biz. A, B ye paralel olsun. Dolayısıyla şurada bir kelebek üçgen oluşturduk ve oranı bire bir. Bire bir. Yani bu 9 eksi x ise Bu da 9 eksi x oldu Sonra şununla şu Yöndeş açı olduğu için Buraya da noktayı çaktım Burada da bir ikiz kenar oluşturdum O zaman burası da 9 eksi x Yani şu kenarın toplam uzunluğu 14 eksi x E hocam buna eşit olduğu için ikizkenar kenar olmasından sebep bunlar eşit O zaman bu x'e eşit Demek ki 2 x 14 x eşittir 7 Evet dört soruyu gömdük çevirdik arkayı 2008 KPSS sorusuymuş bu da AB ile AC eşit ve 9'ar santimmiş. o zaman şu 9 şurası da 9 eksi x 6'yı gördük x nedir diye de bir soru soruyor bize hmm. şimdi burada şuraya bir haş yazalım iki tane pisagor yapalım şurada bir pisagor yapıyorum 9'un karesi 81 eşittir H kare artı x kare yazıyorum. Şurada bir pisagor yapıyorum. 6'nın karesi 36 eşittir. H kare artı 9 eksi x'in karesi. Yani o da açarak yazarsam birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şeklinde yazdım. Şimdi bunları birbirinden çıkaralım. Bakın 30, 81'den 36 çıkacak. Hemen çıkarayım şurayı. 11'den 6 çıktı 5, 7'den 3 çıktı 45. Eşittir. H kareler gitti. X kareler gitti. Ne kaldı geriye? Eksi 81 artı 18x kaldı. Eksi 81'i de bu tarafa atalım. E 86, 126 eşittir. 18x yapıyor. Bölünüyor mu bunlar? Bir 3'e bölelim 42. 3'e bölelim 6. 6'ya bölelim 7. X eşittir 7 çıktı. 2 tane Pisagor yaptı abc ikiz kenar bir üçgen <gülüyor> hmm. şimdi burada bir ikiz kenar bir üçgen var abc de ikiz kenar bakın şu da ikiz kenar ve bu ikiz kenarın yüksekliği aynı zamanda kenar olacak aynı zamanda da açı olacak diyebiliyoruz ab ile BD 6 burası 6 burası da ac 9 burası 9 şurası 9-x üstteki kpss'nin aynı şekli değil mi buna göre x nedir diye bir soru sorulur. bakın şurayı kapatın hiç gerek yok bunu vermesine aynı soru üstteki soruyla tıpatıp aynı aynı soruyu sormuşlar arkadaşlar şimdi ne yapacağız hatta bunun da cevabı 7 değil mi direkt ee, ne yaptık şuradan bir pisagor bahansı yapıyoruz şuna h diyoruz yapalım 81 eşittir h kare artı x kare diyorum şuradan bir pisagor yapıyorum 6'nın karesi 36 eşittir h kare artı 9 eksi x'in karesini açarak yazıyorum Birincinin karesi x kare, ikincinin karesi 81, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı diyor. Sonra bunları birbirinden çıkarttığımda h kareler x kareler gidiyor. 81'den 36 çıktı 45, 81 eksi oluyor tabi bu da artı 18x oluyor. Burada 18x 126, az önce yaptığım için aynılarını x eşittir 7 geliyor. Tamamdır geldik buna. Bir ikiz kenar üçgenin eş kenarlarının her birinin uzunluğu iki köp 10 santim ve üçüncü kenarın uzunluğu 4 santimdir. Hadi bunu bir çizelim. Şimdi bunlar iki köp 10. İki köp 10. Bunlar eş kenarlar olsun. Tabanda neymiş? 4. Alanı kaç santimdir diye soruyor. Ben hemen tabana bir yükseklik indiriyorum. Tabanı ikiye bölüyor 2-2 iki, iki diye şurada bir pisagor yapıyorum yüksekliği 6 buluyorum nasıl hemen buldun hocam çünkü biri diğerinin 3 katıysa küçüğünü kök 10 katı oluyordu demek ki bu 6 artık yükseklik 6 taban 4 çarpıp 2'ye böldüğümde de 12 buluyorum alalım evet son sorumuz 2019 TGT bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 14 santim e, arayla 5 askı yerleştirilmiştir tamam Ayşe uzun kenarı 28 santim olan ve uzun kenarının uç noktalarını birleştiren bir kol askısına sahip dikdörtgen biçimindeki özdeş iki çantasını bu askılara şekildeki gibi asıyor peki bu durumda diyor şimdi şeklinde zaten anlatmış bu durumda ayrıca çantaların yanıgınları ölçüyor buna göre çantalardan birinin kol askısının uzunluğu nedir diye bir soru sormuş bize peki şimdi bakalım neler yapacağız Şimdi şuradan aşağı inen dikliği bir hesaplayalım arkadaş. Şimdi burası da 14. Burası da 14. Bunu biliyoruz. Şimdi bunlar eşit olduğu için şuralara x diyelim. Toplamda 2x olsun buralar. Ee, şu anda bunun... ...şu kısa kenarına y diyelim. Kısa kenarına y. Şuradaki yüksekliğine de h diyelim. Ve bakın şu çivinin yerden yüksekliği h... ...y... Ve 60 oldu değil mi? Şu çivinin yerden yüksekliği. H artı Y artı 60'tır. Yerden yüksekliği. Şimdi bunu bulalım. Şimdi burası 14, 14. Yani toplam 28. Ee, şurası Y dediğimiz yer. Şimdi bizim ipimizin uzunluğu 2X'ti toplamda. 28'i burada. Ne kaldı geriye? 2x artı 28. O zaman burası x şey 2x eksi 28. x eksi 14. x eksi 14 de burası olur. Şimdi bunun yerden yüksekliği. Şuraya kadar x eksi 14. Şurası y artı y. Bir de şuradan aşağı 72 var. Artı 72. E bu da bu çivinin yerden yüksekliği. Bu da. Demek ki şu ikisi birbirine eşit olacak diyorum arkadaşlar. Hemen eşit diyelim. Ne yaptık? İşte şurada eşitleyelim. H artı y artı 60 eşittir. X eksi 14 artı y artı 72'ye dedik. Şimdi y'ler gitti mi? Gitti. Y'ler gitti. Peki ne kaldı burada? H artı 60 kaldı. Burada ne kaldı? X eksi 14, 60 artı 72. 72 eksi 14'ü de bulalım hemen. 12'den 4 çıktı 8. Altıdan bir çıktı 58. Yani x artı 58 kaldı. 58'i bu tarafa atarsam h artı 2 eşittir x kaldı. Evet x dediğimiz şey h artı 2 imiş. Şimdi şuradaki dik üçgenden de bulalım mevzuyu. Bakın 14 var h var h artı 2 var. Şimdi 14 bana 7, 24, 25 üçgeninin 2 katını çağrıştırdı. Burası 7'nin iki katı. Burası 24'ün iki katı olsa 48. Burası da hani 7, 24, 25 ya. 25'in iki katı 50 olur mu diye bakıyorum. Evet H48 iken burası da 50 oluyor. Demek ki burası 50. Yani X50. Bu x de 50. Toplam ne yaptı bizim çantanın ipinin boyu? 100 santim yaptı. Cevap Adana'dan geldi arkadaşlar. Evet dostlar. ÖSYS sorularını da bitirdik. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.